Beyler bayanlar selamlar dün attığım videoyu hatırlıyorsunuzdur neredeydi hatta şu Mayıs oyunda oynadığım play to earn oyunlar yani hala kazandıran oyunları sırayla incelemeye başladım. İlk sıraya Crypto World'u aldım neden hem bir güncelleme geliyor belki alsalttan da kar elde etmek istersiniz diye. Aynı zamanda oyunda ücretsiz başlanabildiği için son güncellemesinden sonra bir denemek isteyebilirsiniz diye düşündüm o yüzden ilk sıraya bunu aldım. Neyse şimdi gelin en başından itibaren tüm detaylarıyla sizlere aktarayım. projekte free to play nasıl başlarsınız hemen onu bir göstereyim. Şimdi oyuna girdiğiniz zaman yapmanız gereken şey şu arkadaşlar buradan bir claim yapıyorsunuz. Inventory'yi açmanız lazım bu arada. Claim yaptıktan sonra gidip bir çuvalınıza baktığınızda zaten size iki tane şey vermiş oluyor. Bunlardan bir tanesi ana yüzsünüz. Bunu yerleştirdiğiniz zaman oyunu oynayabiliyorsunuz. Bu kesinlikle şart arkadaşlar. Diğerde de Crypture, yaratık. Bu yaratıkları da ya tekli ya da toplu bir şekilde göreve gönderiyorsunuz ve size bazı ödüller veriyor. Starter'da yani bedava oynamak istediğinizde size sadece birer tane veriyor. Bu ana üstünüzde sadece bir tane yaratık yerleştirebiliyorsunuz. Ama normalde bakarsanız büyük üstlere arkadaşlar levelini de yükselttikten sonra toplamda 5 taneye kadar Crypture yerleştirebiliyorsunuz. Fazla Crypture ile gönderdiğiniz zaman ödül de fazla oluyor. Peki ne ödülü geliyor? Hazır buradan da temel bir yine oyunu hatırlayalım arkadaşlar. Şuradan Adventure'a göndermiş miyim? Ah 5 dakikası kalmış. Neyse. Bunları gönderdiğiniz zaman size 3 tane şey veriyor arkadaşlar. Bir tanesi odun, bir tanesi taş ve diğeri de altın. Buradaki aslında en önemli şey altın. Diğer bu ikisini seviye yükseltmede kullanıyorsunuz. Ana binanızın seviyesini yükseltmede kullanıyorsunuz. Ve Bunların yanı sıra da bazen NFT düşürüyorsunuz. Zaten bir önceki videomda yine burada göstermiştim arkadaşlar neredeydi hatırlayamadım hemen şöyle hızlıca geçersek bakın şurada hop birazcık daha ilerisinde hep düşürdüğüm NFT'ler ve bu NFT'leri de satıyordum. Eğer unutuyorsanız da bir önceki videoya bakabilirsiniz. Neyse bir de bu oyunda ekstradan yapmanız gereken şunlar oluyor. Neler mi oluyor? Birincisi farm var arkadaşlar farm kazançlı değil. O en başından söyleyeyim. İkinci şey alçami. Alçami'de pot üretiyorsunuz ve eşyaların düşürme olasılığını arttırıyorsunuz fakat harcadığınızda genelde değmiyor ya da ucu ucuna oluyor o yüzden biz de çok fazla pot üretmiyoruz peki siz ne yapacaksınız kasınız kastınız altın biriktirdiniz arkadaşlar bu altını daha sonrasında hemen store'a geliyorsunuz ve store'da golden chest alıyorsunuz hatta birlikte bir tane yapalım iki tane işleme gönderdim ama neyse hemen bir tane eklendi bu eklendikten sonra inventörüme girelim ve bu kasayı açalım. Bu kasanın içinden ya rastgele bir materyal çıkıyor. Bazen böyle yapabiliyor tabi. Bekletebiliyor. Haydi. Galiba açtık. Ha, evet açmışız. Şu yukarıya hemen bir tane unclaimed item diye uyarı düşüyor. Ve daha sonrasında buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve kasayı aç diyorsunuz. Bu kasanın içinden. Şimdi ya satacağımız materyallerden birisi düşecek. Ya da. Bir tane para torbası düşecek. Para torbaları da 2 wax, 8 wax ve 20 wax'tı galiba. En sonki güncellemeden sonra. Evet, bu şekilde direkt para wax elde edebiliyorsunuz. Bu arada bu işlem yerim kaldı size anlatırken iptal edip şöyle bir daha claim yapalım. Bu claimde evet, yeni ürünler, çantama eklendi dedi. Çantama baktığımda da Essence of Life düşürdüm büyük ihtimalle. Para torbası düşürmemişim. Tüh, kötü oldu. Yine de daha öncesinde para torbası düşürdüğüm için size buradan gösterebileceğim. Bakın iki tane medium bir tane small var. Direkt bunu ben eklediğimde şuradan claim yaptığımda wax otomatik olarak benim cüzdanıma yansıyacak. Haydi. Bir tanesini yaptık. Geçenin diğerini yapalım arkadaşlar. Hazır videoyu kayıt alırken bunları da yapayım. Aradan çıksın. E kaç biriktirmiş oldum? 8, 16, 18 wax geldi gibi bir şey şu anda. Şimdi. Burada tabi oyuna ilk başlarken yine yapmanız gereken önemli bir şey. Şu sağ üst köşede Set AQ kısmına tıklamanız gerekiyor. Buradan da hangi ana üstünüz varsa onu tıklayarak arkadaşlar Save demeniz gerekiyor. Daha sonrasında da Adventure'a tıklayarak arkadaşlar şuradaki Your Team yanında hemen Change Team yazıyor. Ona tıklıyoruz ve hangi Crypto'yu kullanmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ve tek yapmanız gereken şey ondan sonra sürekli burada süre geldikçe Adventure'a göndermek. Şimdi bu oyun bir de ekstradan bir değişiklik. Daha getirdin, ne değişikliği, normalde Vox oyunlarında girdiğinizde özellikle yeni giren arkadaşlar da Bir CPU sıkıntısı yaşıyorlar, sürekli stake istiyor, bir daha yapıyorsun stake'i, olmadı yetmedi diyor bir daha stake yapıyorsun derken Bu oyun bir de şöyle bir güzellik yaptı arkadaşlar, normal eşyalarınızı stake diyebiliyorsunuz Oyunda hali hazırda kullanacağınız herhangi bir malzeme, materyali vesaireyi direkt buradan şu sol üst köşeden arkadaşlar Şuradaki yere tıklıyorsunuz ve stake yerine geçiyor. Buradan da hemen unstake kısmında artıya basarsanız Buradaki Adventure'a gönderirken kullanacağınız yarı tıkları stake edebiliyorsunuz. Ve diğer malzemeleri de yapabiliyorsunuz. Ama malzemeleri siz satacağınız için onları stake yapmazsınız. Yani en kötü ihtimalle bende ne var şu anda? 5, 7, 10, 11 wakslık bir stakeim var. Size 11 wakslık staketen kurtarıyor. Özetle arkadaşlar oyunun hala kazandırması evet çok fazla değil. Ama bir şekilde yine kazandırıyor. Free to play ile daha çok ilgi çekmeye çalışması ve bazı şeyler yapması ve sizlere de bedava bir giriş sunması. Aynı zamanda yeni güncellemeler ile şu anda fena gitmiyor. Ama dediğim gibi çok fazla bir kazanç beklemeyin arkadaşlar. Yeni güncellemeler derken bir de yeni magma güncellemesi gelecek. Zaten ekranda şurada neredeydi hemen inventörde. Bir gün 18 saat şeklinde bir sayaç var ve yeni Magma Region diye bir şey gelecek. Magma Region 4 Haziran günü Türkiye saati ile 5'te toplamda 50 tane yeni Cryptor gelecek. 3 tane yeni yumurta getiriyorlar ve 4 tane de yeni 5 gelecek arkadaşlar. Bir de fragmandan bakarsak bir artık yaratığımı dalacağız alacağız ne olacak. Neyse bakalım bunu güncelleme geldiğinde artık ilk gün sonra göreceğiz. Güncelleme geldikten sonra kazançlar tekrardan ise. Bir de güncel kazanç o yeni cripture'larla, yeni modla vesaireyle güncel kazanç videosu da atarım arkadaşlar. Tabi bu güncelleme bir de satış getiriyor. Belki bu satıştan asattan kar elde edilebilir ama son zamanlardaki projelerin genel anlamda Luna'dan kaynaklı, BTC düştüğünden kaynaklı... İnsanlar da lan bir şeye yatırım yapsam mı, alsam mı satsam mı bilemiyorum diye bir şüpheli yaklaşıyorlar. O yüzden satışların da çok iyi geçmediğini hatırlatmak isterim bu proje yüzünden değil genel olarak. O yüzden alsat yapacaksanız bir de mutlaka bir kendi araştırmanızı yapın risk alıyorsunuz. Bunu unutmayın. Oyun uzun süredir devam ettiği için ben büyük ihtimalle bir tane deneyeceğim arkadaşlar. Premier mektanar er miyim bilmiyorum. Düşme oranlarına bir bakacağım. Satış tarihlerine yine buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Founders Page'de. ...çok daha indirimli. Magma beci birazcık daha indirimli. Bir de public satışı olacak. Bu satışların hepsi de 4 Haziran tarihinde akşam 5'te gerçekleşecek sayacın olduğu saat zaten. Biraz önce de göstermiştik. Bir de neyimiz var? Artık bunu maalesef paylaşmıyorum. Neden paylaşmıyorum? Çünkü daha öncesinde olanları biliyorsunuz. Bunları paylaştığı zaman birileri şikayet ediyor ve kanal ceza alıyor. Buna nereden ulaşırsınız diyeyim. Hemen şuradan arkadaşlar. Crypto World'un kendi Discord'dan ulaşabilirsiniz. Şurada GiveLab linki var. Evet bu GiveLab linkini sizlerle paylaşamıyorum. Çünkü bazı arkadaşlar şikayet etmeyi çok seviyor. Ve ben de ceza almak istemiyorum sırf bunun için. Neyse bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.